Merhaba arkadaşlar 6 Nisan 2023 tarihinde terazi burcunun 16 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu videoda bu dolunayın etkilerinden bahsedeceğiz. Açılarından ve bununla beraber tabii ki ifade etmiş olduğu sembolizmalardan ve etkin olduğu sabit yıldızlardan bahsettikten sonra yükselen burçlara ilişkin yorumları da paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler aşağıdaki katıl butonundan veya teşekkür butonundan da destek olabilirler. Ve beni instagram opikusastöleci hesabımdan da takip edebilirsiniz. Evet 6 Nisan 2023 tarihinde saat sabah 7 sularında Terazi Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunay meydana geliyor arkadaşlar. Ee, bu dolunay öncesinde 5 Nisan tarihinde Merkür ve Satürn arasında güzel bir açı meydana gelmişken 6 Nisan tarihinin ilk saatlerinde Güneş Şiron kavuşumu var. Dolayısıyla Şiron bir e, Dolunay olduğundan bahsedebiliriz bu Dolunay'ın. E, Şiron'un etkin olduğu Dolunay'ın tam karşısında olduğu Güneş Şiron kavuşumunun yaşandığı bir e, yerleşim. Biliyorsunuz Mart ortasında da bu noktada Jüpiter Şiron kavuşumu yaşanmıştı. E, dolayısıyla aslında gündemlerimiz çok fazla değişmese de aynı konuya sürekli temasta bulunan sürekli bir yaramızı veya iyileşmemiz gereken bir alanı bize göstermeye çalışan bir gökdeler gökyüzü var arkadaşlar. Dolunay ana haritasına baktığımızda boğa burcunun yükseldiğini görüyoruz. 11 derece boğa burcu yükselirken Juno'nun da e, ASC ile ASC noktasıyla kavuşumda olduğunu e, görüyoruz. Burada özellikle demek ki e, ilişkiler, venüsüyan konular Maddi konular, ilişkiler, evlilikler, her türlü ortaklık, her türlü paylaşım aslında terazi dolunayıyla beraber gündem maddemiz olacaktır. Juno ile kavuşma özellikle evlilikler ve sağlam ilişkiler ve sağlam iş ortaklıkları ile alakalı bir takım dengelerin değişebileceğini ve Juno'nun aynı zamanda Uranüs ile kavuşum açısında olduğunu gördüğümüz için aniden gelişebilecek durumları da ortaya çıkarabiliyor. Yani, yani aniden evlilik kararı alınabilir, aniden boşanma kararı alınabilir. Bir mal paylaşımı durumu söz konusu olabilir, iş ortaklıkları sonlanabilir veya yeni ve sağlam iş ortaklıkları da kurulabilir gibi gözükmekte. Tabi Uranüs'ün de bu noktada hemen yükselen derecesiyle kavuşumu aniden öngörülemeyen durumların meydana gelebileceğini gösteriyor. Dolunay yönetici gezegeni Venüs yine Boğa burcunda ve haritanın birinci evinde bulunuyor. E, bu da aslında e, bu etki yani Venüsyen konuların etkin bir şekilde hayatımızda olacağını e, çok daha net bir şekilde gözler önüne sermekte. E, gündem e, kaynaklarımız, parasal kaynaklarımız, paylaşımlarımız, değerlerimiz, ilişkilerimiz, evliliklerimiz, ortaklıklarımız gibi konular üzerine evrilmekte. E, Dolunay haritasında aynı zamanda... E, Dolunayın haritanın 6. evinde meydana geldiğini ve 6-12 aksımı tetiklediğini görüyoruz. Demek ki burada bir düzen değişimi, bir rutin değişimi hayatlarımızda meydana gelebilecek olan kontrol dışı süreçlerden sonra e, bu dolunayın getirmiş olduğu e, verilerin aslında e, hayatımızda belli oranda düzen değişimlerine de sebep olabileceğini gösteriyor ki ayın da aynı zamanda vertex ile kavuşumu burada biraz kaderin. E, parmağının da olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Aniden e, bir şekilde alacağımız haber, karşılaşma, görüşme veyahut e, bununla beraber yaşanabilecek e, ani süreçlerin esasında e, bu dolunayla beraber bir takım e, düzen değişimlerine de sebebiyet verebileceğini gösteriyor. Pallasla, Yengeç Burcu'ndaki Pallas da e, kare görünüm yapan dolunay e, özellikle yakın çevre ilişkileri noktasında biraz daha profesyonel bir yönetim tarzını benimsememiz gerektiğini göster göstermeye çalışıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. E, bu noktada tabi e, biliyorsunuz Mars Yengeç Burcu'na geçti. Daha çok gündemimiz ailemiz yuvamız Konfor alanımız orayla alakalı bir mücadele içerisindeyiz ki anın haritasında Mars haritanın 3. evinde bulunurken özellikle Tabii ki öfkeli paylaşımlar tartışmalar diyaloglar veya trafikte meydana gelebilecek kazalar noktasına temkinli olmakta gerekecektir. Mars'ın satürnü olan üçgen açısı devam ediyor. Bu noktada aslında yeni bir hayal inşa etme süreci içerisindeyiz. Evet, mevcut hayatlarımızda bir takım kaoslar oluşturabilecek bir dolunaydan geçiyor olsak da yeni bir düzen oluşturabilmek, yeni bir karar alabilmek, yeni bir hayalin veya yeni bir umudun peşinden gidebilmek adına da aslında... Kararlı olduğumuz, emek ve çaba göstermek konusunda niyetli olduğumuz bir süreci de tetikliyor. Ha keza zaten Satürn'ün de ay düğümleriyle güzel kontakları var. Yani alacağımız bu karar neticesinde gerçekten bu kararın arkasında durabilecek gücü kendimizde bulacağız. Satürn'ün aynı zamanda dağın haritasında Fomalhaut sabit yıldızıyla kavuşumda olduğunu görüyoruz. Bu da aslında bize vaat edilen. Kadersel bir şans, kadersel bir fırsatı göstermekte. Tabi e, bu tarz kraliyet yıldızlarının e, asaletleri ne kadar yüksekse aynı zamanda e, negatif anlamda baktığımızda e, niyet boyutundaki e, zorlayıcı etkileri de o kadar yüksektir. Yani burada bu başlangıç içerisindeki niyetimizin saflığı, Karşımıza çıkan fırsatı ne şekilde değerlendirip değerlendirmediğimiz veya nasıl kullandığımızla alakalı da ciddi süreçler, karmik süreçler etkin olacaktır. Evet karşımıza bir takım kadersel fırsatlar çıkarken bir taraftan da kaos yaşamış olduğumuz alanların olduğunu görüyoruz. Zaten biliyorsunuz yaz aylarından itibaren artık ay düğümleri koç terazi hattına geçtikten sonra ilişkilerle alakalı ben ve biz kavramlarıyla alakalı Ciddi sorgulamalar meydana gelecektir. Terazi ile beraber bunun ilk sinyallerinin karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Burada Merkür-Kuzey düğümü kavuşumunun haritanın 12. evinde olması özellikle içsel anlamda bir ilham alacağımızı, rüyalarımızın, sezgilerimizin bu gitmemiz gereken ve emek göstermemiz gereken alana dair bize bir takım mesajlar verdiğini de ifade ediyor. Tabii Venüs-Satürn karesi ve Uranüs-Satürn karesiyle beraber, Özellikle burada aniden başlayan durumlara karşı aniden hayatımıza giren ve bir şekilde bizi afallatan bugüne kadar emek verdiğimiz konularla çok da bağlantısı olmayan hususlarla ilgili bizi biraz zorlayacaktır. Sevgiyi alma ve verme noktasında sevgiyi yaşayabilme noktasında Mali anlamda kaynakları açabilme, paylaşabilme veya mali anlamda kaynakların sürekliliğinden emin olabilme gibi konularla ilintil olarak bizleri biraz zorlayacağını da söyleyebiliriz. Yani ilişkilerde özellikle bir takım kopuşlar ve bu kopuşların neticesinde meydana gelebilecek paylaşımlar, kaynakların paylaşımları ve hak-adalet arayışları. Etkin olacak gibi gözüküyor arkadaşlar bu terazi dolunayla beraber tabii ki birçok iş ortaklıklarının da masaya yatırılacağını ve e, gündelik rutinlerimizi, iş hayatımızı, hayat düzenimizi değiştirebilecek potansiyelde e, kadersel e, bir takım dönelerinde e, etkin olacağını söyleyebilmek mümkün. Biraz önce bahsettiğim gibi Güneş-Şiron kavuşumda tam karşıda, dolunayın tam karşısında dolayısıyla duygusal olarak yaralanacağımız, üzüleceğimiz, bizi yaralayan, üzen bir konu da var. Bu konu nedir? 12. ev konularında özellikle tabii ki korkularımız, kaygılarımız, bilinçaltımız, travmalarımız, kontrol edemediğimiz alanlar, bizim arkamızdan dönen konular, bizim bir şekilde göremediğimiz veya hüküm sahibi olamadığımız alanlarla alakalı aslında bir sıkıntı var, bir yara var. Kendi benliğimizi ortaya çıkarabilmek adına, kendi varlığımızı, Ön planda tutabilmek adına bir şeyler bizi engelliyor arkadaşlar. Duygusal yükümlülüklerimiz bizi engelliyor, sorumluluklarımız bizi engelliyor. Ve bu bağlamda tabii ki e, bu varoluş çabası içerisinde e, zorlandığımız süreçler olacaktır. Kendini ortaya çıkaramamak, geri planda kalmak ve bu durum her neyse bunu sonuna kadar götürememek ve sorumlulukların, yükümlülüklerin, günlük rutinlerin bir biçimde esiri olmak gibi sıkışık alanlarında yine bu dolunayla beraber artık patlama noktasına gelmesi söz konusu olabilir. Tabii tüm bunların yanı sıra 12. evde ciddi bir gezegen yoğunluğu olduğunu görüyoruz. Güneş, Jüpiter, Merkür, Kuzey Ay düğümü ve Şiron'da aslında buradaki yoğunlukla beraber duygusal anlamda ki hakezdane bütün de 12. evin hemen girişinde bulunmakta. E, duygusal anlamda e, ve sağlık anlamında hayatımızda bir şeyleri yoluna koyabilme becerimiz anlamında ciddi zorluklar yaşayacağımızı gösteriyor. Açıkçası dolunayın açıları biraz sert. E, Tek kare dediğimiz açık kalıbı oluşuyor burada tabi ki Pallas'la oluşan bu tek araçı kalıbı Plüto-Eros kavuşumuyla yani 10. evdeki Plüton-Eros kavuşumuyla beraber de aslında sert bir görünüme giriyor. Burada MC noktasına yakın olan Plüton aslında hayatımızın büyük bir dönüm noktasından geçtiğimizi de ifade etmekte arkadaşlar. Biliyorsunuz Plüton kova burcuna geçti ve oldukça kritik bir derecede bulunuyor. Bayadır. Ve burada sıfırdan bir başlangıç, sil baştan bir başlangıç yapmak adına tutkularımız bizi heyecanlandıran ve peşinden büyük bir çaba ve eforla gidebileceğimiz konuları sunuyor. Plüton'un Venüs'le de güzel kontakları var demek ki burada özellikle tutkuyla yapacağımız bir iş, tutkuyla peşinden gideceğimiz bir ilişki. Veya severek yaptığımız, severek yapmak istediğimiz, bize iyi gelen, kendimizi iyi hissettiren, kendi sevgi anlayışımızı, kendi kaynak anlayışımızı ortaya koyabildiğimiz konulara yönelik aslında kadarsel anlamda bir dönüm noktasından geçtiğimizi ve bazı şeylerin e, sil baştan bıçak gibi kesilerek atılabilme potansiyelinde olduğunu gösteriyor ki zaten sıfır derecede bulunuyor arkadaşlar Plüton. Yani büyük başlangıçlar için hepimizi biraz silkeliyor. Özellikle haritalarında tabi bu derecelerde temaslar olanlar için çok daha zorlayıcı etkileşimler de mevcut olacaktır. Evet, bir taraftan Satürn, Venüs ve Mars'la güzel kontaklar kurup bir şeyleri inşa etme kadına yeni filizlenen Çabaları tetiklerken bir taraftan da hak arayışları, adalet arayışları, paylaşımlar, kopuşlar veya ilişkinin içerisindeki beni sorgulamalarda ön plana çıkacak gibi gözükmekte. Dolunay haritasının e, sembolizmasını değerlendirdiğimizde. Evet, e, buradaki sabit yıldıza baktığımız zaman segnüs sabit yıldızının olduğunu görüyoruz. Aslında burada mısır ekini anlamına gelen ve... E, Biçer döverle ilişkilendirilen bir biçme orağı ile ilişkilendirilen bir e, sembolizması bulunmakta arkadaşlar. Buradan da baktığımız zaman aslında hayatımızda dediğim gibi bir şeyleri sil baştan temizleyip yeniden e, o e, toprakları havalandırmak ve yeni tohumlar ekmek adına da e, önemli bir e, dönem gibi gözüküyor. Şimdi e, burada tabii ki... E, özellikle sağ böbrek ve sinir sistemlerini de kontrol eden bir sabit yıldız olduğunu ve dolunayın haritanın 6. evinde meydana geldiğini düşünecek olursak bu anlamda bu bölgelere de sağlık açısından dikkat etmemiz gerekiyor. Burada kırsal yaşamla alakalı konular gündeme gelebilir arkadaşlar. Birçok insanın düzeni değişebilir. Özellikle belki depremden sonra kırsal yaşama güçün daha çok artmaya başlayacağı bir sürecin de aslında bu dolunayla beraber tetikleneceğini söyleyebiliriz. Güçlü arzular, aşırılıklar aslında da refah enerjisini de bu sabit yıldızla beraber gözlemleyebiliyoruz. Hasat zamanı, kazanç özellikle hasat zamanının meydana getirmiş olduğu o mahsullerin toplanıp belli bir kazancın elde edilmesi de yine bu sabit yıldızla ilişkilendirilebilir. Servet birikimleri, araçlarla seyahatleri. E, sembolize edebiliyor. Aynı zamanda evlilik, ilişkiler, çocuk doğumu yeni bir dediğim gibi e, başlangıç yapmak adına da oldukça e, şanslı bir e, yerleşimden bahsedebiliriz. Evet, e, burada dediğim gibi e, sağlık anlamında dikkatli olmamız gereken bölgeler, özellikle sağ böbrek ve sinir sistemimiz e, bu konularda dikkatli olunması gerekiyor. Bununla beraber duygusal anlamda da aslında artık bir şeylerin Hasadını toplamak isteyeceğimiz, bir şeylerin karşılığını almak isteyeceğimiz bir zaman dilimine giriyoruz gibi gözükmekte. Tam anlamıyla bir paylaşım ve bir hak ediş çığlığı da olabilir. Evet, dolunayın sabiyan sembolüne baktığımız zaman emekli deniz kaptanı limana giren ve çıkan gemileri izliyor. Sembolizması karşımıza çıkıyor. Burada özellikle fırtınalı, öngörülemeyen, ve duygusal anlamda arkamızda artık bırakmamız gereken yani buradaki emekli deniz kaptanı hali hazırda yine oraya gidip oradaki limanı oraya gelen gemileri oradan giden gemileri izlemeye devam ediyor. Demek ki artık hayatımızda bir şeyleri arkamızda bırakmamız gerekiyor. Demek ki artık o emekliliği kabul etmek artık o döngünün sonuna gelmek gerekiyor arkadaşlar. Burada tıpkı bu deniz kaptanı gibi geri dönüp. Sürekli orada bulunma isteği veya geçmişte yaşama isteği biten artık bize hizmet etmeyen konuya duyulan heves veya bir şeyler kaçırıyormuş hissinden kurtulmanın önemli olduğunu gösteriyor. Bu karşımıza çıkan deneyimi sükunetle kabul edip herhangi bir sorun veya kriz olmadığını sadece bir döngünün kapandığını kabul etmek önemli olacakmış gibi gözüküyor. Bununla beraber tabii ki yaşanan durumları farklı bir açıdan değerlendirip. Ee, bu karşımıza çıkan sürece dair yeni bir aktivasyon oluşturma'nın da önemli olduğunu e, söyleyebiliriz. Özellikle geçmişten kopmak, nostalji, kimileri için nostalji durumunu ön plana çıkacaktır. Güvenli limanlar, emeklilik konuları, e, anılar, e, anılar üzerine düşünmek, e, anılar üzerine yazılar yazmak, seyirci olmak, bir şeylere seyirci kalmak, geçmiş deneyimlere güvenmek, e, aktif olmayı reddetmek. Ve kaybedilen fırsatların arkasından bakmak gibi temalarda yine bu sembolizmayla ilişkilendirilebilir arkadaşlar. Tabi ki burada paylaşmış olduğum verileri hepiniz kişisel yaşantılarınıza göre uyumlayabilirsiniz. Çünkü... Bunlar tamamen sembolik detaylar ve size hissettirdikleri ve sizin içinde bulunmuş olduğunuz süreç bu bağlamda çok daha önemli gözüküyor. Evet, genel hatlarıyla dolunayın enerjileri bu şekildeydi. Şimdi ise bakalım yükselen burçlara dair ne gibi detaylar var. Daha detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım sizlerin yorumları üzerine. Buraya kadar dinlediyseniz, videoyu beğenirseniz, abone olmadıysanız, abone olursanız çok memnun olurum. Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Terazi burcunda meydana gelecek olan dolunay sizi doğrudan etkiliyor. Özellikle yükselen dereceniz 10 ila 20 derece arasında bulunuyorsa doğrudan 7. evinizde meydana gelen bu dolunayla beraber ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Evlilikler, ortaklıklar, her türlü yakın temaza dair bir takım sorgulamalar, belki bitişler, belki de büyük başlangıçlar söz konusu olacak gibi gözüküyor. Bir döngüyü tamamlıyoruz ve yeni bir döngüyü başlatıyoruz. Mevcut ilişkilerin boyut değiştirmesi veya yeni ilişkilerin eski ilişkilerin yerine gelmesi gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Bu noktada özellikle... Mali anlamda bir takım öngörülemeyen süreçlerde tetiklenebilir gibi gözükmekte. Burcunuzda bulunan Güneş, Şiron, Jüpiter kavuşumuyla beraber aslında kendinizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Bu dolunayda karşınızdaki kişinin size karşı olan tavrı tamamen sizin kendinizi anlamanıza, kendinizi tanımanıza, kendi kaynaklarınızı, kendi verilerinizi yeniden gözden geçirmenize destek olacak gibi gözüküyor. Bu bağlamda 12. evinizdeki Satürn'den de destek alacaksınız. Yani içsel anlamda aslında evet bir şeyler için çalışabilirim. Kendi travmalarımı yenebilirim. Bunun için ilahi sistem tarafından destekleniyor mu size düşürecek, düşündürecek bir yerleşim de var. Dolayısıyla tutkularınızın İnançlarınızın peşinden gideceksiniz ve yeni sağlam kararlar alacaksınız. Burada ilişkiler yoluyla size aynalık yapan ve kendi yaralarınızı aslında görmenizi sağlayan bir takım modellemeler deneyimleyebilirsiniz. Güzel bir dolunay süreci olsun diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Terazi burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 6. evinde etkili olacak. Burada özellikle tabii Dolunay haritasında da boğa burcunun yükseldiğini görüyoruz. O yüzden giriş kısmında anlatmış olduğum her şey birebir sizin haritanızla daha çok uyumlanacaktır. Bu noktada özellikle yükselen dereceniz tabii ki 10 ila 15 derece arasındaysa 20 derece arasındaysa çok daha net bir şekilde etki alıyor olacaksınız. 6. E, ev noktasında özellikle sağlığınızla alakalı. Dikkatli olması gereken bir süreçten geçebilirsiniz. Bu dönemde vücudunuz bazı sinyaller veriyorsa e, mutlaka check-up yaptırın. Mutlaka kontrole gidin. Aynı zamanda hayatınızda artık bir düzen değişimine gitmeniz gerekiyor sevgili Boğa burçları. Kaybettikleriniz, kontrol edemedikleriniz, arkanızda bırakmanız gereken şeyler var. Bu dönemde çok fazla nostalji yapabilirsiniz. Çok fazla geçmişi sorgulayabilirsiniz. Belki bir e, durumu bitirip yeni bir e, döngüye başlıyorsunuz. Ama bu döngüye başlarken acaba iyi miydi? Acaba e, daha mutlu muydum? Belki yeni bir işe giriyorsunuz. Eski ofisim iyi miydi? Eski iş arkadaşlarım iyi miydi? Belki yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz veya bir ilişkiyi bitiriyorsunuz. Bilemiyorum gündeminiz her neyse ama çok fazla nostalji enerjisi var. Rüyalarınız geçmişle alakalı mesajlar verecek gibi gözüküyor. Ama aslında sezgilerinizi dinlerseniz hayatınızda artık yeni bir düzen değişikliğine gitmenizin önemli olduğunu fark edeceksiniz. Ve yaşanan konuların aslında şahıslarla ilgili değil tamamen sizin bilinçaltınızla ilgili olduğunu da keşfedeceksiniz. Güzel bir dolunay süreci olsun diliyorum. Bu arada tabii ki Satürn'ün 11. evden desteği var. Yeni umutlar, yeni hayaller için kendinizde gücü ve motivasyonu da yakalayacaksınız sevgili boğalar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet, e, Terazi Burcu'nda meydana gelen Dolunay haritanızın 5. evinde etkili olacak. Bu dolunayla beraber özellikle e, aşk hayatınız, hayattan duymuş olduğunuz heyecan ve tatla alakalı bir takım sorgulamalar yapacaksınız. 5-11 aksında ilerleyen bu süreçte özellikle gelecekle alakalı hayalleriniz, hedefleriniz, mevcut ilişkilerinizde mutlu olup olmadığınız, onu nereye kadar taşıyıp taşıyamayacağınızı e, kestirmeye çalışacağınız bir denklem karşınıza çıkacaktır. Tabii ki e, riskli faaliyet yatırımlar, kariyer gelirleri, kazançlarıyla alakalı da bir takım sorgulamalar söz konusu olabilir. Özellikle yeni bir hayalin peşinden gitmek, yeni bir oluşumun içinde bulunmak gibi gayeleriniz yoğun bir şekilde kendisini gösteriyor olacaktır bu dolunay enerjisi ile birlikte. Satürn'ün 10. evinizden bir desteği var aslında bu dolunay anında. Demek ki geleceğinizi inşa etmek ve şekillendirmek adına artık bir karar alıp onun sonuçlarına katlanarak ilerleyişinizi sürdürmeniz gerekiyor. Gecek sevgili ikizler, burçları. Bir şeyleri şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Bu noktada tabii ki aşk hayatınız veya çocuklarla alakalı konularda oldukça belirleyici rol alabilir. Bu kararların verilmesinde veya bu hedeflerin konulmasında gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir dolunay olur sizler için. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Terazi burcunda meydana gelecek olan dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Özellikle evli olan yengeç burçları için oldukça kritik bir dolunay olduğunu belirtebilirim. 4-10 aksının tetikleneceği bu dolunayla beraber bilhassa ee, evliliğin gidişatı, belki birçok ilişkinin kopuşu ya da yeni ciddi ilişkilerin başlangıcı gibi temalar ön plana çıkabilir. Bu bağlamda özellikle Güneş'in, Şiron'un ve Jüpiter'in haritanızın 10. evinde bulunması gelecekle alakalı... Bazı konularda artık umut aradığınızı, şifa aradığınızı ve e, belki de bir ilişkiyi artık ileriye taşıyamayacağınızı fark ettiren deneyimleri de aklınıza getirecektir. Kariyeriniz, geleceğiniz, bundan sonra hayatınızın ne yönde evrileceği, farklı seçenekler, farklı şans ve fırsatlar noktasında kafanızı karıştıran durumları teker teker masaya yatıracağınız gündemler söz konusu. Birçoğunuz için taşınma veya yer değişimi gibi temalarda ön plana gelebilir. Bu Dolunay esnasında Satürn'ün de aslında destekleyici görünümleri var. Özellikle hak vermeye başlayacak bir konumda ve sabit yıldızla kavuşumda. E, bu noktada baktığımız zaman e, 9. evden gelen Satürn desteği herhangi bir Hak arayışınız, adalet arayışınız veya yargısal gündeminiz varsa etik kurallara uygun davrandıysanız mükafatınızı verecek gibi gözüküyor. Harekete geçmek için uygun zaman dilimi olabilir. Bununla beraber yer değişikliği, şehir veya ülke değişikliği, yeni bir yol arayışı, yeni bir yön arayışı gibi temalarda ön plana çıkabilir. Hatta birçok yengeç burcu için ikinci evlilik gündemleri de söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Evet umarım güzel bir dolunay süreci olur sizler için. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar Terazi burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 3. evinde etkili olacak ve özellikle tabii ki iletişim trafiğinin yoğunlaşmaya başlayacağı kritik kararlar, yolculuklar, seyahatler Görüşmeler, tanışmalar, tartışmalar ön plana çıkacaktır. Ee, burada Aslan Burçları için özellikle trafikte biraz daha dikkatli olması gereken bir süreç ya da seyahat planlamalarıyla alakalı e, aksilikler olma ihtimali söz konusu olduğundan daha temkinli olmakta da fayda olacaktır. Aynı zamanda tabii ki yeni bir karar alma eğiliminde olacaksınız sevgili Aslan Burçları özellikle e, hukuksal bir evrak beklentisi olan bir belge bekleyen, bir görüşme bekleyen bir sözleşme yapmak isteyen Aslan Burçları için oldukça etkili bir gündemken boşanma safhasındakiler açısından da mal paylaşımı, sözleşme anlaşmaya varma gibi temalar ön plana çıkabilir. Bu noktada özellikle e, 9. evde Jüpiter'in Güneş'in ve Şiron'un konumu e, bugüne kadar inanmış olduğunuz değerlerin tek tek e, aslında gözden geçeceğini ifade ediyor. E, bu dolma anında aynı zamanda Satürn'ün formal house kavşımıyla beraber destekleyici bir görünümü var. Yani mali konularla alakalı kaygılarınız varsa, düzenli bir borç ödemek durumunda kalacaksınız. Bununla alakalı da harekete geçtiğiniz zaman sistemin e, gerçek manada desteğini alabileceksiniz. Veya bugüne kadar yatırım yaptığınız konularla alakalı maddi manevi geri dönüşleri e, farklı kanallardan almaya başlayabileceğinizi söyleyebilirim. Güzel bir dolunay olsun diliyorum. Sevgiler, hoşça kalın. Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar Terazi Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Burada özellikle parasal paylaşımlar, parasal gündemler ve ortaklıklarla alakalı önemli bir tema içerisinde olabilirsiniz. Bu bağlamda belki bir ortaklığı sonlandırabilir, bir para paylaşımına girebilir veya kendi kazançlarınızı artırmak adına yeni yol ve yöntemlerin peşine düşebilirsiniz. Güneş'in, Jüpiter'in ve Şiron'un 8. evinizde olması özellikle sizi destekleyecek bir takım insanlar olsa da kendi algınızla alakalı bir takım fedakarlıklar da yapılması gerekecek. Yani sizi destekleyen insanların sizden bir takım beklentilerinin de olacağını görüyoruz. Bu noktada tabii ki bu çelişkiler sizi biraz e, yorup zorlayabilir. Aynı zamanda kendi içinizde sakladıklarınız, kendinizden dahi gizlediğiniz yaralarınız, travmalarınızla alakalı da temalar ön plana çıkarken birçok e, Başak Burcu için ameliyat operasyon gündemleri de söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Satürn'ün bu dolma yağında güzel bir desteği var aslında Balık Burcu'nda. E, 7. evinizden dolayısıyla yeni bir ortaklık kurma niyetiniz veya yeni bir ilişkiye başlama niyetiniz varsa, ee, bu bir hak ediş olabilir. Ee, gerçek manada e, hak ettiğiniz bir ilişkiye başlayabileceğiniz gibi sağlam ve uzun vadeli ortaklıklara da e, merhaba diyebilirsiniz gibi gözüküyor. Güzel bir dolunay süreci olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Burcunuzda meydana gelecek olan dolunayla beraber e, önemli bir sürece evriliyorsunuz. Özellikle ikili ilişkiler noktasında kritik bir dönem noktasına girdiğinizi söyleyebilirim sevgili terazi burçları. E, bu bağlamda özellikle yeni bir ilişkinin başlaması, eski bir ilişkinin bitmesi, ortaklıklar, e, bazı iş ortaklıklarının sonlanması, sözleşmeler, taahhütler gibi temalarla ilgili e, bir takım konular artık kapanış noktasına geliyor. 7 evinizde bulunan Güneş, Jüpiter ve Şiron kavuşumuna baktığımız zaman özellikle ilişkilerle alakalı yaralarınız, partnerlerle alakalı bir e, takım sorunlar noktasında artık karşınıza çıkan insanların e, neden karşınıza çıktığını, e, neden sizi yaraladığını veya ilişkiyle alakalı neleri değiştirmeniz gerektiğini e, fark ettirecek bir takım detayları keşfedeceksiniz. Ve tabii ki burada güçlü ilişki potansiyelleri ve partner adayları da söz konusu olabilir. Dolunay anında aynı zamanda Satürn'ün e, güzel bir desteği olacak durumda. E, Fomal kavuşumu kavuşumuyla beraber. Burada baktığımızda 6. evden gelen bu destek aslında yeni bir düzen inşa etmek. iş hayatınız, sağlığınız veya hayat rutinleriniz anlamında kendinizi iyi hissettirecek yeni bir düzen inşa etmek adına aslında oldukça motive olacaksınız. Yani çalışmaya gönüllü olacaksınız, emek vermeye gönüllü olacaksınız gibi de gözüküyor sevgili terazi burçlarım. Güzel bir dolman süreci olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Terazi burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 12. evinde etkili olacak. Burada özellikle baktığımızda 12. ev ve 6. ev hattı yine aslında Dolunay haritasının tam tersi istikametinde bir yerleşimden bahsedebiliriz. Gizli bir takım konular, sağlıkla alakalı meseleler. Hayatınızda rutin değişimleri, düzen değişimleri gibi temalar ön plana çıkabilir. Duygusal anlamda kendinizi çok dolu ve yoğun hissedebilirsiniz. Aynı zamanda iş hayatınızla alakalı da önemli bir takım e, gündem maddeleri karşınıza çıkabilir gibi Satürn'ün Fomalhaut kavuşumuyla beraber aslında 5. evinizden güzel bir destek sağladığını da belirtebiliriz. Yani yeni bir aşk çocuklarla alakalı güzel gelişmeler veya hayatınızın hem eğlenceli hem de sorumluluk gerektiren kısımlarını birlikte ele aldığınız zaman ne kadar verimli bir şekilde ilerleyebileceğinizde gösteren yerleşimler mevcut olacaktır. Güzel bir dolunay süreci olmasını diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar terazi burcunda meydana gelen dolunayla beraber... Özellikle 11. Ev ve 5. ev hattında bir takım hareketlilikler söz konusu olacak. Hedeflerinizi, hayallerinizi, ideallerinizi ve sosyal çevrenizi yeniden düzenlemeye karar veriyorsunuz. Çünkü sizi artık mutlu etmeyen, sizi artık heyecanlandırmayan hedeflerin peşinden çok koştuğunuzu hissedebilirsiniz. Özellikle yeni bir aşk, yeni bir flört veya bir çocuk haberi veyahut yaratıcı bir proje ile alakalı temalar sizin ruhunuzu hareketlendirirken Artık bir yol ayrımına geldiğinizi her şeyi aynı anda yürütemeyeceğinizi fark ettirecek bir noktaya gelebilirsiniz. Bu dolma esnasında satürnün de aslında özel bir kavuşumu olacak. Fomalhaut sabit yıldızıyla 4. evinizde burada köklenmek, ev almak, taşınmak, aile kurmak veya bir ofis almak bir yere yerleşmek gibi temalarla alakalı planlarınız varsa harekete geçebilir. Bununla alakalı uygun destekleri bulabilirsiniz. Bu uğurda tabii ki çalışmanız mücadele etmeniz, emek vermeniz gerekecektir bir durumu inşa etmek adına ama sonuç itibariyle desteklendiğinizi hissettiğiniz takdirde bu emeği vermekten de geri durmayacaksınız gibi gözüküyor güzel bir süreç olsun dilerim sevgiler hoşça kalın Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Terazi burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 10. evinde tepe noktasında etkili olacak. Kariyerinizle alakalı, hayatınızın gidişatıyla alakalı artık bir dönüm noktasındasınız. Bu bağlamda özellikle tabii ki hayatınızdaki kadınların veya dişil enerjilerin önünüzde çizmek istediğiniz yol ve rotayla alakalı belirleyici olduğu bir süreçte etkin olabilir. Aile hayatınız ee, geçmiş yaşantınız ve bununla beraber e, buradaki dinamikleri çözemeyişinizden kaynaklı e, önünüzdeki e, yol ve rotaya dair belirsizlikler artık netliğe kavuşacak gibi gözüküyor. Birçoğunuz için iş değişimi, medeni durumla alakalı değişimler, aileyle alakalı önemli kritikler yapılabilir gibi gözükmekte. Dolunay esnasında Satürn'ün de güzel bir desteği olacak. 3. E, evinizden özel bir kavuşum meydana getirecek. Bu aslında aldığınız kararla beraber bu karar her neyse e, sağlam ve uzun vadeli bir yola girdiğinizi gösteriyor. Yeni bir iş anlaşması... Bir boşanma kararı, evlilik kararı, ortaklık kararı, ev almak, kiralamak, taşınmak gibi temalarla alakalı şu anda e, uzun vadeli bir yola girdiğinizin bilincinde olacağınız ve bunun için gerçekten çaba göstermekten de geriye, geri durmayacağınız artık e, hak ettiğiniz e, o noktaya girmek adına bu kararı almanızın zorunlu olduğunu hissettirecek bir e, dolunay süreci yaşayacaksınız sevgili oğlaklar. Güzel bir dolunay olmasını dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Terazi burcunda meydana gelen Dolunay haritanızın 9. evinde etkili olacak. 9. ev ve 3. ev aksa hareketli iletişimler, seyahatler zihinsel e, yorgunluklar ve e, karar süreçleri mekanizmaları aktif olacaktır. Tabi yeni bir eğitime başlamak, yurt dışı ile alakalı çalışmalar, hukuksal ve yargısal işlemlerle alakalı temaları da tetikleyebilir gibi gözükmekte. E, burada e, özellikle tabii birçoğunuz için bir davanın sonuçlanması, bir yargısal sürecin sonuna gelmek veyahut e, bir yerleşim yerini Değiştirmek, çevreyi değiştirmek, etrafınızdaki insanları değiştirmek, hayata karşı bakış açınız ve vizyonunuzla alakalı. Çevreniz ne kadar kalabalık olsa da etrafınızdaki insanların sizi anlamadığını hissettirecek durumlar yaşayabilirsiniz. Özellikle kardeşlerle alakalı ortaya çıkabilecek gündemlerden sonra belki de birçoğunuz şehir, muhit değiştirmeye karar verebileceği gibi hayata karşı ve çevresine karşı aslında bakış açısını değiştirme kararı da alacaktır. Veyahut siz kendinizi ifade etme noktasında zorluklar yaşıyorsunuz. İfade tarzınıza değiştirmeye karar verebilirsiniz ve bu uğurda yeni kaynaklardan yararlanmak veya yeni insanlar tanımakta çok faydalı olacaktır. Burada... E Satürn'ün de balık burcundan güzel bir desteği olduğunu söyleyebilirim. Satürn sizin 8. evinizde, özellikle aslında kendi yaralarınız, kendi korku ve kaygılarınızdan güçlenerek, olgunlaşarak çıkıyorsunuz. Ve bu bağlamda aslında belki de çok istediğiniz destekleri göremeseniz de kendi geleceğinizi inşa etmek adına aslında sağlam birkaç dostun veya sağlam birkaç fikrin ne kadar önemli olduğunu keşfedeceksiniz. Bir yatırım yapabilir, bir borca girebilir ve bununla alakalı artık hani ben bu borca gireceğim, ben bu yola gireceğim ve bunun sorumluluğunu alacağım da diyebilir gibi gözüküyor sevgili kova burçları. Güzel bir süre çalışın, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Terazi burcunda meydana gelen dolunay sizin haritanızın. 8. evinde etkili olacak. 8. Ev ve 2. ev aksi özellikle parasal konular, paylaşımlar, mal paylaşımı, borç, harç, ödemeler ve bu konuda beklenen destekler insanların tepkileriyle alakalı bir alanda. Burada tabi birçoğunuzun bir borca girmesi veya bir borcu kapatması veya bir sözleşme yaparak bir ortaklığı sonlandırıp başlatması gibi temalar ön plana çıkabilir. Derin bir bağlantıdan bahsediyoruz. Derin bağ kurduğunuz insanlarla alakalı bazı farkındalıklara ulaşabilirsiniz. Aslında bu bağı neden kurdunuz? Bu bir bağ mıdır? Sağlıklı bir bağ mıdır? Yoksa bağımlılık mıdır? Bununla yüzleşip... Kendi varlığınızı aslında kutlayacağınız bir süreç olacağını düşünüyorum. Bununla beraber burcunuzdaki satürn çok özel bir kavuşum meydana getirecek bu dolunay esnasında. Tabi 3 derece civarında olduğu için hangi evde olduğunu teyit etmeniz önemli. Aslında artık hake topluyorsunuz. Satürn burcunuza geldi. Evet oldukça zorlandığınız hayattan çok da tat ve keyif almadığınız bir süreç deneyimleyebilirsiniz. Ama bir taraftan da bir döngüyü tamamlayıp artık... Hak ettiğiniz ne varsa onu kalıcı olarak elde etmeye başlayacağınız bir süreçten de bahsetmek mümkün sevgili balıklar. Güzel bir dolunay süreci olsun. Sevgiler hoşçakalın. Evet arkadaşlar dolunay yorumları bu şekildeydi. Umarım güzel, keyifli, mutlu bir dolunay olur. Yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.